Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Monster Notebook'un katkılarıyla hazırladığımız oyun canavarının yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümdeki inceleme konumuz geçtiğimiz gün raflardaki yerini alan Football Manager 2021 arkadaşlar. Biliyorsunuz menajerlik deyince aslında aklımıza gelen ilk isim zaten FM. Bu seri çok öncesinde CM olarak piyasaya sürülüyordu. Fakat sonrasında Sega ile Eidos arasında bazı anlaşmazlıklar meydana geldi. Ve Sports Interactive ayrıldı. CM serisini Football Manager yani FM olarak satışa sunmaya başladı. CM serisi bir süre daha devam ettiydi aslında fakat sonrasında o da yoğun talep görmeyince piyasadan kalktı. Halihazırda şu anda menajerlik yani futbol menajerliği oynamak istiyorum diyorsanız Football Manager 2021 haricinde bir alternatifiniz bulunmuyor. EA Sports uzun yıllar FIFA Manager serisiyle Futbol Manager rakip olmaya çalıştı fakat bunu başaramadı çünkü Futbol Manager gerçekten çok kapsamlı bir oyun arkadaşlar ve 2021 oyununda da gerçekten çok fazla yenilik yapılmış ki özellikle maç motorunda gayet güzel özellikler var bunlar benim gözüme çarptı. Şimdi arkadaşlar oyunun giriş ekranıyla başlayalım klasik bir giriş ekranımız var burada gerçekten kendinizi resmen oyunu aktarabiliyorsunuz nasıl bir webcam aracılığıyla fotoğrafınızı çekiyorsunuz. Yüzünüzdeki belirli noktaları falan belirlemenizi istiyor sizden sistem. Bu noktaları belirledikten sonra size bir 3D surat yaratıyor. Bu suratı tabi ne kadar size benzediği, benzemediği tartışılabilir. Daha sonra işte saçınızı seçiyorsunuz. Ne bileyim tane renginizi vesaire vesaire seçiyorsunuz ve oyuna giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten bu açıdan bakıldığı zaman bu özelleştirme hoş olmuş. Benim de hoşuma gitti. Yani e, tabi Oyun içerisinde kendinizi çok fazla böyle görme şeyiniz falan yok ama yine de bu kendinizi oyuna aktarma olayı beni bayağı etkiledi diyebilirim. Tabii FM 2021 söz konusu olduğunda aklımıza gelen ilk şeylerden biri de lisans sorunları arkadaşlar. Malum Sports Interactive de aynı Konami gibi bu konuda biraz sıkıntı çıkaran firmalardan biri oyunculara. Çünkü oyunda lisanslı lig sayısı çok az arkadaşlar. Türkiye ligi yok zaten. Bunu baştan size söyleyelim. Türkiye liginin haricinde böyle işte Avrupa'nın önünde gelen bazı ligleri de bulunmuyor. Bu tabii önemli bir eksi mi? Evet önemli bir eksi. Fakat şöyle bir gerçek var. Oyun satışa sunulduktan kısa bir süre sonra genel itibariyle bu oyun için yamalar yayınlanıyor arkadaşlar. Bu yamalarla hem bu kulüp logoları hem kulüple ilgili tüm detaylar Oyuna ekleniyor. Tabi bu yamalar üçüncü kişiler tarafından çıkartılıyor. Dolayısıyla Sports Interactive imzası taşımıyor. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Şimdi tabi söz konusu futbol manager olduğunda aklımıza gelen şey taktikler arkadaşlar. Oyunda taktik ekranında çok bir yenilik olmadığını size belirtebilirim. Fakat şu var. Sağdaki dizilişe taktiklerinizin nasıl yayıldığını artık daha net bir şekilde görebiliyorsunuz. Serinin önceki oyunlarını deneyimleyenler bilirler. Mesela bir taktik değiştiriyordunuz ama sağdaki yayılım o şekilde olmuyordu. Belki sistem ona göre dizayn ediyor der şeyi ama maçı tam olarak izle dediğinizde futbolcularınızın sizin taktik emirlerinizi çok da uygulamadığını görüyordunuz. Fakat futbol Manager 2020'de bu yok. Yani baktığınız zaman sağ yayılma olsun, sizin verdiğiniz komutları uygulama olsun bunlar gayet güzel bir şekilde yerine getirilebiliyor. Örneğin uzun paslardan kısa pas taktiğine geçtiğiniz zaman bir bakıyorsunuz tak tak tak tak kısa paslarla geçilmeye başlanmış. Ya da işte tiki taka futbolu falan var taktik seçeneklerinde. Tiki takaya geçtiğiniz zaman takım bir anda Barcelona gibi oynamaya başlıyor. Tabi burada futbolcularınızın da iyi olması lazım. Yoksa çok da güzel paslar atamıyorlar. 3-4 pas sonrasında topu kaybediyorlar. Dolayısıyla burada futbol taktiğinizi belirlerken futbolcu düzeninizde çok büyük bir önem arz ediyor. Zaten yardımcı menemişleriniz size sürekli telkinlerde bulunuyor. İşte bence takımı şöyle oynat, bence takım böyle oynarsa daha iyi olur, bence şu pas stili bize daha uygun vesaire gibi size sürekli tavsiyelerde bulunuyor. E tabi bunu dinleyip dinlememek size kalmış. Ben çok dinlemedim açıkçası. Hani sen kimsin burada patron benim dedim. Ve ona şöyle bir... Geri dur dedim arkadaşlar. Oyun çok detaylı, çok kapsamlı. Yani basın toplantılarından tutun da böyle futbolcularla birebir ilişkilere kadar pek çok detaya yer verebiliyorsunuz. Ama ben ya bu kadar detaya girmek istemiyorum. Taktiğimi vereyim, transferimi yapayım yeter derseniz arkadaşlar. Futbol Manager 2021'in Touch versiyonu da var. Biz bu oyunu Play Store'dan edindik. Orada bir indirim yakalamıştık. O indirimi kaçırmayalım dedik. Ve bu indirimle birlikte oyunu edinmiştik arkadaşlar. Futbol Manager 2021 aldığınız zaman taş versiyonu da zaten içerisinde geliyor. Yani dilerseniz Touch'ı kullanıyorsunuz, dilerseniz normal sürümü kullanıyorsunuz. Eğer ben direkt Touch'ı satın alacağım derseniz Touch versiyonunun daha ucuz olduğunu da sizlere belirtmiş olalım. Eğer futbol tutkunuysanız, futbolu seviyorsanız, Futbol Manager 2021'i oynamanızı tavsiye ederim. Ama şu var gerçekten çok fazla detay olduğu için hani böyle tak tak tak hemen maça geçeceğim diye düşünmeyin arkadaşlar. Oyunu kurup böyle tüm detayları hakim olarak oynarsanız eğer İlk maçınızı yapmanız bile saatler sürecektir. Çünkü her şeyi size soruyorlar yani. Şu futbolcu sakatlandı ne yapalım? Şu futbolcu evine gitmek istiyormuş gönderelim mi? İşte bunu buna akıl koçu olarak atacağız atıyalım mı? Şu futbolcuyu izledik nasıl? Bir sürü yani detay çıkıyor önünüze. Stadın uzunluğundan genişliğine kadar her şeyi size danışıyorlar. Hatta sizin karar vermeyeceğiniz konularda bile mesela başkan sizin fikrinizi alıyor. Ben şöyle düşünüyorum ama sen ne düşünüyorsun gibisinden. Bazen siz onun zıttını söylüyorsunuz ama o yine de kendi istediği gibi yapıyor. Yani her şeyde mutlaka sizi de işin içine karıştırıyorlar. Bu zaman zaman sıkıcı olabiliyor. Bazen hemen tık tık tık yapıp geçmek istiyorsunuz. Çünkü dediğim gibi çok fazla detay olunca bu detayların içinde boğuluyorsunuz arkadaşlar. Ve gerçekten çok fazla zamanınızı alıyor oyun. O yüzden ben direkt olarak hani maçlara çıkayım, transferlerimi yapayım, taktiklerimle oynayayım diyorsanız touch versiyonunu oynamanız çok daha iyi olacaktır diyelim. Bu hafta Monster'ın katkılarıyla sunduğumuz oyun canavarında FM 2021'den bahsettik arkadaşlar. Önümüzdeki haftalarda farklı oyunların incelemesi ve oynanış videolarıyla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.